Hocam rehabilitasyon türleri nelerdir? En çok halk arasında bilinen kaslarla alakalı, vücudun iskeletiyle alakalı yapılan işlemlerde bununla ilgili uygulamalar olarak biliniyor. Bunların çeşitleri var mıdır? Ee, rehabilitasyon çeşitli evet var. Robotik rehabilitasyon, nörodik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon gibi yani çocuk hastalarımıza, erişkin hastalarımıza, ilme geçirmiş ya da MS hastası ya da parapleji gibi bütün yani bu şekilde var. Çeşitleri biraz açabilir miyiz peki? Yani Udanları. çeşitleri derken şimdi mesela yürümekte zorlanan bir hasta ya da sadece dengesiz yaşayan bir hasta ya da sadece ağrı yaşayan bir hasta bunların hepsi farklı olur ve ona göre yapılır. Yani egzersiz tedavisi yapılır. İşte ağrı yönelik ağrı azaltma tedavisi yapılır. Dengesizliği, yürüyüş bozukluğu varsa yürüyüş tedavileri yapılır gibi. Peki bunların yapılır. psikolojik olarak da rehabilitasyon tedavileri var mıdır? Yani tamamen vücudu olarak değil. Hani kas ve vücut iskeletimiz değil de bunun psikolojik olarak da tedavileri giriyor mu rehabilitasyon tedavisine? O daha çok psikiyatrik bir alan. Yani psikoterapi Et, olur o. Ee, hı hı. Tabii ki bizim hastalar günlük hayatta fonksiyonel kısıtlık yaşayınca hani ruhsal olarak da etkileniyor. Çünkü bir insan sadece fiziksel bir varlık değil. Aynı zamanda ruhsal da bir varlık. O nedenle hani birlikte çalışmak lazım. Ee, mesela kendi günlük yaşadığı ağrılarla baş edemiyorsa tabii ki bir psikoterapi almasında bu baş etme yöntemlerini öğrenmek için o şekilde ayrıca bir gitmelerinde faydası olabilir.